Yeni fikir. Çizgi film karakterlerine birçoğumuz küçüklükten beri hayranlık beslemişizdir. Hatta çocukluğunda çizgi filmlerdeki karakterleri rol model alan insan sayısı da oldukça fazla. Peki bu karakterlerin gerçek hayatta benzerleri olduğunu biliyor muydunuz? Şimdi sizleri çok şaşırtacak ve gerçek hayatta karşılaştığınızda çocukluğunuzu hatırlayacağınız çizgi film karakterlerine inanılmaz benzerlikleriyle şaşırtan 10 insanla tanıştıracağız. Videoya geçmeden önce beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ned Flanders İnanılmaz benzerliğe sahip ikiliye baktığınızda neredeyse her şeylerinin aynı olduğunu görebiliyorsunuz. Simpsons izleyenler Ned Flanders karakterini tanıyacaklardır. Fotoğrafa baktığınızda ikilinin neredeyse her şeyi aynı. Bıyığı, gözlüğü, saçları hatta kıyafetleri. Shrek Shrek karakteri aslında gerçek hayattan alınma. Bu kişinin adı Maurice Tillot. 1903 Fransa doğumlu Maurice, 14 dil konuşabilen bir boksör. Sinek, yeni jenerasyona kelo olan efsanesini sevdiren ve başarılı animasyon tekniğiyle büyüklerin bile izlediği kelo olan çizgi filmindeki sinek karakteri çat ayakmana benzetilmekte. Peter Griffin, fotoğraftaki adam Family Guy'dan Peter Griffin'in neredeyse kopyası. Giyinçleri, saç tarzı ve hatta vücut ölçüleri birebir. Dünyada herkesin bir ikizi olduğu söylenir, demek ki çizgi film karakterlerinin de varmış. Ratatouille. Pixar'ın 2007'de çıkardığı 8. filmi olan Ratatouille'deki karaktere oldukça benzeyen bir insan, kıvırcık saçları, yüzündeki ifade ve burnu bence tamıymuş. Cartman. Soğut Park'tan Cartman karakteri gerçek hayatta bir kopyası olduğunu biliyor muydunuz? Eric Cartman, Soğut Park'tan şirin bir karakter. Fotoğrafta gördüğünüz çocuksa Cartman'a benzeyen, onun gibi giyinen ve onun gibi bir davranan birisi. Taş Devri Hepimizin küçükken izlediği ve zevk aldığı Taş Devri çizgi filmini bilmeyen yoktur. Çizgi filmdeki baş karakter Fred Çakmaktaş'a benzeyen kişi ise bizlere hiç yabancı olmayan bir isim. Ses sanatçısı ve showman Fatih Yürek. Fred Çakmaktaş'a benzerliğiyle dikkat çekmekte. Batman Batman'e benzetilmek istenmiş ve bana göre benzemiş bir kedi. O sert bakışlar, asil duruş, bence bu kedi fazlasıyla Batman'e benzemeye hak ediyor. Elsa Karlar ülkesinde bir karakter olan Elsa'nın gerçek hayattaki benzeri de oldukça etkileyici. Bazı küçük kız çocuklarının hayali bir Disney prensesi olmak olsa da fotoğraftaki bu kızın hayalleri gerçek olmuş gibi. Johnny Bravo Johnny Bravo'ya benzemek için uğraşmış ve bence başarılı olmuş bir insan. Fotoğraftaki adama baktığınızda Johnny bravo ile aralarındaki benzerliği net şekilde görebiliyorsunuz. Havalı saçlar, sağlam bir vücut, gözlükler ile Johnny bravo olmayı başarmış biri. Yukarı Bak Carl. Yukarı Bak animasyon filmindeki tanıdığımız Carl karakteri gerçek hayattaki benzerliği ile oldukça şaşırtan biri. Çünkü filmdeki karakter ile fotoğraftaki adam arasındaki benzerlik gerçekten çok iyi. Benzerlik konusunda gerçekten başarılılar yukarı bak Russell. yukarı bak animasyon filminde tek benzerliğe sahip olan kişi kal karakteri değil aynı şekilde filmdeki sevimli Russell da gerçek hayatta bir benzere sahip fotoğraftaki küçük çocuk gülüşü kıyafeti ve diğer özellikleriyle oldukça Russell'a benzemekte video burada so erdi bu videoyu beğenerek ve abone olarak bize desteğinizi gösterebilirsiniz <gülüyor>